Teknoloji Okudan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osmatofan. Bugünkü inceleme konumuz Samsung'un bir süre önce tanıttığı Note 20 modeli. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere Samsung geçtiğimiz günlerde Note 20 ve Note 20 Ultra modelini tanıtmıştı. Bugün bizim inceleyeceğimiz model ise Note 20 yani düz olan Note modeli. Şunu hemen incelememizin başında söyleyelim. Bu telefon arkadaşlar yurt dışındaki pek çok mecradan da olumsuz eleştiriler aldı. Bu eleştirilerin temel nedeni ise Note 20 Ultra ile Note 20 arasında muazzam farklılıklar Olması gerçekten çok büyük farklılıklar var ki biliyorsunuz normalde nedir? Hani ekran biraz daha fark eder. Ya da batarya kapasitesi sen hani telefonun boyutu biraz daha büyüdüğü için batarya kapasitesi fark ederdi. Fakat Note 20 Ultra ile Note 20 arasında şu gördüğünüz S Pen bile çok farklı. Yani tepkime süreleri olsun, kabiliyetleri olsun, şarj süreleri olsun her şeyleri çok farklı bu durumda. ister istemez kullanıcıların canını Biraz sıkmış durumda ki Türkiye'deki kullanıcıların canını sıkan bir detay daha var. O da ülkemizde satışa çıkan Note 20 modellerinde Exynos 990 Yonga setinin kullanılıyor olması biliyorsunuz. Normalde Samsung Amerika ya da Çin'de satışa sunduğu telefonlarda Qualcomm tovanlı Yonga setlerini kullanıyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde ise kendi ürettiği Exynos Yonga'larını kullanıyor. Bu Yonga setleri arasında her ne kadar fark yok denilse de Geçtiğimiz günlerde bir video yayınlandı ve bu videoda iki Yonga seti arasındaki fark net bir şekilde gözler önüne serilmişti. Neyse biz şimdi bu ön bilgilendirmeyi yaptıktan sonra telefonumuzun incelemesine geçelim arkadaşlar. İlk olarak incelememize telefonumuzun tasarımıyla başlayalım. Genel itibariyle baktığımız zaman Note 20 temel not hatlarını taşıyan bir telefon yani daha önce Note modeli kullandıysanız, işte Note 10 olabilir, ondan önceki Note modeli olabilir. Kullandıysanız alışık olduğumuz bir tasarım çizgisiyle karşı karşıyayız diyebiliriz. Note 20'de yine delikli ekran tasarımı bulunuyor. Fakat yan, alt ve üst çerçevelerin son derece inceldiğini söyleyebilirim. Açık konuşmak gerekirse telefonun tasarımı son derece şık arkadaşlar. Yani bu telefona çirkin diyemeyiz. Gerçekten göz alıcı ve Güzel görünüyor. Ekran parlaklığı olsun, bu çerçevelerin inceliği olsun, ele oturması olsun gayet ideal bir şekilde tasarlanmış ve günün sonunda gerçekten şık bir telefonla karşı karşıya istenilebilir. Telefonu şöyle kendinize tuttuğunuz zaman arkadaşlar sağ kısımda power ve ses açıp kapama tuşları bulunuyor. Sol kısımda ise hiçbir giriş yok. Üst kısımda burada şu sol tarafa doğru sim kart yuvamız mevcut. Alt kısımda ise arkadaşlar SP'nin girdiği yuva ve onun hemen yan kısmında da Type-C girişimiz yer alıyor. Arka yüze geçtiğimizde dikey olarak konumlandırılmış bir üçlü ana kamera modülü ile karşılaşıyoruz. Bu ana kamera modülü haricinde arka yüzeyin pürüzsüz bir şekilde durduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar gelelim telefonumuzun ekranı. Bildiğiniz üzere zaten Samsung Özellikle kendi geliştirdiği üst segment modellerde ekran teknolojisini en üst düzeyde kullanan firmalardan biri. Zaten günümüzde akıllı telefon pazarında yer alan pek çok firmada ekran tedariği konusu olduğunda Samsung'un kapısını çalıyor ki bunlara Apple'da dahil. Baktığımız zaman Note 20'de Samsung'un son dönemde geliştirdiği teknolojilerden biri olan Super AMOLED Plus ekran teknolojisinin yer aldığını görüyoruz. Bu ekran... Kornik Gorilla Glass 5 ile korunuyor arkadaşlar. Dediğim gibi ince çerçevelerden ötürü %89.2 gibi yani yaklaşık olarak %90'lık ekran gövde oranına sahip. 1080x2400 piksel çözünürlüğünde olan bu ekranın piksel derinliği ise 393 ppi. Yalnız burada eleştirmem gereken bir konu var. Biliyorsunuz genel itibariyle Kornik Gorilla Glass 5 hem önde hem arkada kullanılıyordu. Özellikle Amiral Gemisi modellerinde. Lakin Note 20'nin arka tarafına baktığımızda plastik bir kasayla karşılaşıyoruz. Bakın şurası plastik. Zaten dokundunuz arkadaşlar içe doğru böyle hafiften kavislendiğini hissedebiliyorsunuz. Yani sanki bir boşluk var. Şöyle dokunduğunuzda net bir şekilde bu boşluğun artık arka tarafta ne varsa batarya mı ya da işte anakart ona çarptığını hissedebiliyorsunuz. Zaten ses de plastik olduğunu direkt belli ediyor. Burada şunu demek istiyorum. Yani Kalkıyorsunuz bu telefonu 10.000 lira veriyorsunuz ve arka tarafta plastik bir kasa. Yani bence bu hiç olmamış. Note 20'ye hele hiç olmamış. Bunu net bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Bu açıkçası beni çok rahatsız etti. Ve şöyle bastırdığımda da içe doğru gitmesi hiç hoş bir detay değil. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Yani Samsung tamam Note 20 ile Note 20 Ultra arasında Valla farklı olacaktır. Ona bir itirazımız yok. Lakin buna... Kalkıp da plastik arka kapak takmak ne bileyim çok da böyle e, hoş bir hareket olmamış. Evet ekrana değindikten sonra gelelim arkadaşlar telefonumuzun teknik özelliklerine. Az önce de belirttiğim üzere bu telefonda Samsung tarafından geliştirilen Exynos 990 Yonga setimiz bulunuyor. Eğer Amerika'da yaşıyorsanız <gülüyor> ya da telefonun Çin taraflarından bir yerden getirecekseniz aldığınız cihazın içerisinde Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 865 Plus yonga setinin bulunduğunu belirtelim. Baktığımız zaman 2 yonga setinde de 7 nanometre pluslık üretim sürecinin olduğunu görüyoruz. Yani bu ne demek? Her 7 nanometrede bir transistör var demek. Fakat iş performans kısmına geldiğimizde biraz değişiyor. Yani performans tarafında Exynos yonga setinin daha yavaş olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıyeten daha hızlı Isınan bir yapıya da sahip. Şunu da dipnot olarak belirtelim. Exynos 990'ın aldığı puanlar geçtiğimiz sene çıkan Note 10 Ultra ile neredeyse aynı ki Note 10 Ultra'nın yine Snapdragon'lu versiyonundan bahsediyorum. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Fakat el mahkum ülkemizde Exynos satıldığı için Exynos almak zorundasınız. Yani eğer illa ben Note 20 alacağım diyorsanız. Ve Türkiye garantili olsun diyorsanız alacağınız telefonda arkadaşlar Exynos yongo seti olduğunu unutmayın. Bu yonga seti Samsung tarafından geliştiriliyor ve performans olarak Snapdragon 865 Plus'tan hayli alt seviyelerde diyebiliriz. Genel itibariyle performans testlerine baktığınız zaman Note 20 ya da Note 20 Ultra işte orada yer alıyor olabilir. Fakat onun Exynos'u mu yoksa Snapdragon'u mu olduğuna bakmanız gerekiyor ki Exynos'lu bir telefonun ben üst levellerde yani üst seviyelerde, üst sıralarda yer aldığını şimdiye kadar görmedim. Genel itibariyle hep Snapdragon'lu versiyonlarına yan veriyorlar. Evet, Yonga setini geçtiğimize göre gelelim telefonumuzun RAM ve dahili depolama alanına. Bu telefonda arkadaşlar 8 gblık RAM var. Bize gelen versiyonda ise 256 GBlık dahili depolama alanı bulunuyor. Günün sonunda baktığınız zaman hem RAM hem de dahili depolama alanının günlük bir kullanım için gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda 256 GB'lik bir telefon. Sizin bütün fotoğraflarınız yani 5000 tane fotoğraf sallıyorum. Rahat rahat alabilir. Zaten hani böyle e, Micro SD, kart desteği falan da var çoğu telefonda ve birçok modelinde şu anda baz olarak 64 GB'li geldiğinde hazırlatmak gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda 256 GB hayli hayli yetecektir. Bunun garantisini verebiliriz. Evet. Gelelim telefonumuzun kamera özelliklerine. Genel itibariyle Samsung yeni bir telefon çıkarttığında bunun kamera tarafına yoğunlaşırdı. Fakat geçtiğimiz dönemde çıkan S20'den sonra buna biraz ara verdi diyebiliriz. Neden diye soracak olursanız S20 biliyorsunuz. Kamera tarafında biraz çuvalladı arkadaşlar. Hatta Deiso Mark'ta ilk 5'e bile girememişti ki. Önceki S modellerine baktığımız zaman Huawei'nin amiral gemisi modelleriyle yarışıyordu. Yani ilk 2'de yer alıyordu. Fakat geçtiğimiz sene nedense böyle bir çuvallama yaşandı. Note 20'de de kamera tarafında çok bir ilerleme var mı diye soracak olursanız Açıkçası daha DSO Marks sonuçları gelmedi. Lakin ilk yorumlar kamera tarafının çok böyle aman aman ahım şahım özelliklere sahip olmadığı yönünde. Biz yine de bu telefona çektiğimiz fotoğrafları size göstereceğiz şimdi. Yorumu sizden alacağız. Ve Note 20'nin nasıl bir kamera performansına sahip olduğuna kendiniz yanıt bulacaksınız. Evet arkadaşlar Note 20 ile çektiğimiz fotoğrafları gördünüz. Yani telefonun fotoğraf kalitesi 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Peki videosu nasıl? Hemen video moduna da girelim. Şuradan video diyelim. Şöyle kendimizi ön kameraya çekelim ve evet direkt olarak Note 20'nin ön kamerasını geçtim şu anda arkadaşlar. Bu videoyu Note 20'nin ön kamerasıyla çekiyorum. Telefonun ön kamerasıyla yapacağımız çekimlerde görüntü ve ses kalitesi bu şekilde oluyor. Şöyle hızlı geçişlerde yapayım hatta. Donma kasma yani böyle yakalayamama yırtılma sorunları oluyor mu direkt olarak görürsünüz. Ve ön kameradan sonra bir de bunu ne yapalım arkadaşlar? Arka kamerayla deneyelim bakalım. Arka kamerayla ön kamera arasında bir fark var mı? Bunu birlikte görmüş olalım. Oğuzcum bir yardım alayım senden. Evet şu anda da telefonun ana kamerasında yani arka kamerasındayız arkadaşlar. Arka kamerayla YouTube videoları vesaire çekmek istediğinizde elde edeceğiniz görüntü ve ses performansı da bu şekilde olacak. Şöyle hızlı geçişler yine yapalım. Bakalım ekranda yırtılma vesaire oluyor mu? Bunu da görmüş, test etmiş olalım dedik. Ve evet şu çekimimizde yine durduruyoruz. Evet. Genel itibariyle kamera özellikleri bu şekilde diyebiliriz. Tabi bunlar canlı performans ürünleri. Peki kağıt üzerinde neler yazıyor? Dilerseniz onları da sizlerle paylaşalım. Telefonda 1.8 diyafram aralığına sahip 12 megapiksellik geniş açılı bir kamera var arkadaşlar. Bunun yanı sıra 64 megapiksellik telefoto kamera ve 12 megapiksellik de ultra geniş açı kamerası bulunuyor. Ön tarafa baktığımızda ise 10 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip bir kamera olduğunu görüyoruz. Bu ana kamerayla arkadaşlar 8K ve 4K kalitesinde videolar çekebiliyorsunuz. Tabi 8K çektiğiniz zaman FPS oranı 24'e düşüyor. 4K çektiğinizde ise 30 ve 60 FPS'te gayet böyle verimli güzel çekimler gerçekleştirebiliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde Note 20'nin sadece kamerasına odaklanan bir içerik daha hazırlamayı planlıyoruz. Dolayısıyla şimdi burada kamera detaylarını çok fazla anlatmıyorum sizlere. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde gelecek olan kamera incelemesinde telefonun sadece kamerasına odaklanacağız arkadaşlar. Ve kamerası bizlere neler sunuyor bunu sizlere net bir şekilde göstermiş olacağız. Gelelim telefonumuzun bataryasına. Bu telefonda arkadaşlar 4300 mAh'lik bir batarya yer alıyor. Bu batarya da 25 wattlık hızlı şarj desteğiyle geliyor. Yani telefonu böyle tam şarja ulaştırmak için yaklaşık olarak 1-1,5 saatlik gibi bir süreye ihtiyacınız var. 1-1,5 saat sürenin sonunda telefonun şarjı tamamen dolmuş oluyor. Peki Note 20'yi özelleştiren şey ne? Gelelim fasulyenin faydasına. Yani şu elimde görmüş olduğunuz s -Pen e. Genel itibariyle bu S-Pen'i çektiğiniz anda arkadaşlar bakın kapalı ekrana yazma diye bir ifade çıktı. Yani dilerseniz hemen tak tak diye ekrana yazabiliyorsunuz. O hiç sorun değil. Fakat bu S-Pen'in algılama yetisi yani hassasiyeti Note 20 Ultra'daki ile neredeyse yarı yarıya diyebilirim. Note 20 Ultra'daki bu kalemden çok daha iyi. Bunu size hemen paylaşmış olalım. Bu kalem arkadaşlar geçtiğimiz yıl Samsung'un getirdiği özellikleri yine bünyesinde bulunduruyor. Neydi bunlar? Şu ortada görmüş olduğunuz tuşlar. Buna basıyordunuz işte çeşitli hareketler yapıyordunuz falan. Telefonla iletişime geçebiliyor. Nedir? Bunları kendiniz de özelleştirebiliyorsunuz. Atıyorum şu tuşa basıyorsunuz şöyle. İşte Z harfi çiziyorsunuz. Ekran görüntüsü alıyor. İşte şöyle O yapıyorsunuz. Ana ekrana geliyor. Ne bileyim B yapıyorsunuz. Birini arıyor vesaire. Bu tarz özellikler yine bu telefonda da mevcut. Eğer böyle hani not tarafında çok fazla işime yarıyor bu benim telefon diyorsanız alabilirsiniz. Fakat bunu almak yerine dediğim gibi geçtiğimiz yıl çıkan Snapdragon'lu bulabilir misiniz gerçi bilmiyorum ama Note 10 da aynı performansı veriyor hemen hemen. Arada böyle elzem farklılıklar yok. O yüzden acele etmemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Biraz daha bekleyelim. Bakalım telefonun fiyatları da düşer diye tahmin ediyorum ben. Şu anda çok yüksek çünkü. 10.000 liralardan bahsediyoruz. Ee, yani 10.000 lira verip de Amerikalı'nın aldığı, Çinli'nin aldığı telefondan daha güçsüz bir telefon almak bana çok da mantıklı gelmiyor açıkçası. Tabii bu Samsung'un politikası biraz da. Yani şöyle düşünün. Oradaki adam işte atıyorum 900 birim veriyor. Birim veriyor. Snapdragon 865 plus'lı bir telefon alıyor. Daha güçlü bizimkinden. Biz burada 10.000 birim veriyoruz. Bak o 1000 birim veriyor. Biz 10.000 birim veriyoruz. Ve onun aldığından daha güçsüz bir telefon alıyoruz. Exynos 990'da gelmiş bir telefon alıyoruz. Bu da açıkçası bana biraz adaletsiz geliyor. Bu arada şu kulaklık da buraya koydum. Kutu açılışında zaten bahsetmiştik. Yine bir dipnot olarak belirteyim. AKG kulaklık da geliyor arkadaşlar. Yani kulaklık konusunda örme kablo gayet kaliteli, kullanışlı bir kulaklık. Söz konusu. Gerçi artık günümüzde kablolu kulaklık kullananın sayısı da bayağı azaldı. Yani insanlar artık kablosuz kulaklıkları geçmiş durumdalar. Ama yine de bunu sizlere dipnot olarak belirtmiş olalım. Bu telefon AKG kulaklıklarla geliyor. Evet arkadaşlar geldik Note 20 incelememizin sonuna. Eğer kafanıza takılan soru işaretleri varsa aşağıda bizimle paylaşabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı bizi takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.